L yazdıklarım larva, pupa, yumurta, pupa, larva, pupa, bal, polen. Şimdi bu arada basit bir bölme yapalım. İki çerçeve, üç çerçevelik bir bölme yapacağız. Şimdi kenarda oluşturacağımız koloniyi iki eşit olarak bölmüyorum bakın. Kenarda oluşturacağımız koloniyi bundan daha zayıf ufak bir koloni olarak hazırlamak istiyorum. Onun için bu kovandan elden geldiği kadar besleme işlemini tamamlamış çerçeveleri seçmeye çalışıyorum. Hele pupalı çerçevelerin çevresinde biraz polen stoğu da varsa... Daha fazla bal stoğu varsa o çerçevedir seçerek bu kovanda yavruları aynı alan içerisine koyuyorum. Kenar kısmına sarabileceği kadar bir tane çerçeve ballı koyuyorum. Şunu bal polen. Diğer bal polen çerçevesini buraya bırakıyorum. Buraya boş bir çerçevede koyabilirim. Gene bal polen çerçevesi de koyabilirim ama genel itibariyle çok bal polen çerçevesi bu arıya koymak istemiyorum. Çünkü bu zayıf bir koloni ya. Birazdan söyleyeceğim, tarlacısı da olmayacak bu koloninin. Saldırıya maruz kalmasına ihtimal vermemek için çok gıda bırakmak istemiyorum. Çok gıda dışarıya gıda kokusunun yayılmasına ve yağmacıları kendisine çekmesine sebep olabilir. Gelir bir tane arı İçeriye bakar, koruma yok, bir şey yok. Gider, aa, bal da var. Bu arada zayıf bakamıyor. Gider, peşinden 10 tane gelir. 10 tane gider, 200 tane gelir. Katlanarak o sayıyı artarak kovan yavaş yavaş yağmalanır. Bu işlemi hem yağmanın olmadığı dönemlerde hem de daha dikkatli bir şekilde, sakin bir şekilde yapmaya çalışıyorum ki bu arı daha zayıfken darbe yemesin. Yok büyük kovan da olabilir. Hiç fark etmez. Sadece öyle rastgele çizdim yani. Şimdi bu çerçeveyi aldık. Bu çerçeveyi aldık. Bu çerçeveyi aldık. Bu geridekiyle ne yapacağız? Biri önemli olan. Bu koyduğumuz pardon çerçevelerde şey yok. Ee, Arılar var. Ana arı, ana arı yok. yok. Ana arıyı burada bırakıyoruz. Bu koyduğumuz çerçevelerdeki arının daha önceden dedim ya bazen sıcak dönemlerde pupa çerçevelerin üstünde arı göremezsiniz. Hava çok sıcak gidiyorsa veya iyi gidiyorsa burada fazla arı bölemezsiniz. Bu sefer koyduğunuz zaman buraya bakarsınız ki ya bunu saracak kadar arı geçmedi buraya. Ne yapacaksınız? Onun için bölme işlemini yaparken elden geldiği kadar üzerinde arı olan çerçeveli. Çünkü bu ana kovanımız Bundan bölme yaptık. Bunu getirdik. Buradaki tezgaha koyduk. Tarlacılar uçacak. Eski yerlerine gelecekler. Burada tarlacı kalmayacak. Demek ki bir grup arı buraya dönecek. Buradaki kalan arının bu çerçeveleri saracak güçte olması lazım. Saracak güçte olması lazım ki hem ısıtma hem soğutma işlemini yerine getirebilsin. Saracak güçte kadar arı koymak için İki çerçeve yavru aldıysak en az üç çerçeve, dört çerçevede arı almak isteriz. Yani nüfus olarak aldığımız arı fazla olsun ki tarlacılar döndüğü zaman geride kalan arı yavruları sarabilsin. Bu şekilde yaptığınız zaman bir sıkıntı yaşamazsınız. Diğer bir yöntemi ne? Böldük. İkinci bir arılığımız varsa buradan 3-5 kilometre uzakta. Bu kovanı kapatırız. Götürüz 3 kilometre uzağa. Orada 3-4 kilometre Orada açarız. Tarlacılar eski yerlerine dönemeyecekleri için burada çalışmaya devam ederler. Bu da bir yöntem. Burada yaptığımız zaman tarlacılar buraya doğru dönecekler. İki, neden buradaki tarlacıların dönmesine özen gösteriyoruz? Onu söyleyeyim. Buradaki tarlacılar döndüğü zaman... Bu kalan arılar, kovan içi çalışan arılar olduğu için yavru arılardır ve yeni bir ana arıyı çabuk kabul ederler. Ana kovanın olduğu yani ana arıyı buraya alıp bu tarafa ana arı koymak istersek buraya ana arı kabul ettirmemiz daha zor olur. Çünkü buradaki arılar tarlacı arılardır çoğunluğu. Tarlacı arılar ana arıyı kabul ettirme, ettiremezsiniz. Yani bu insanlarda da yani 18 yaşındaki büyük bir çocuğa mı veya 10 15 14 yaşından büyük bir çocuğa mı üvey daha rahat kabul ettirirsiniz? 3 yaşındaki çocuğa mı? Bu da aynı mantıktır. Genç kadrolar yeni anarıyı daha çabuk kabul ederler. Yaşlı kadrolar daha zor kabul ederler. Ondan dolayı yeni anarı koyacağımız kolonda bunu tercih etmeye çalışırız. <gülüyor> Kendisi yapabilir ama biz genelde bu bölmelerde hazır anarı kullanırız yine. Yani ben hazır anarı kullanmamın gerekçesi şunu söyleyeyim. Hani savunmamın gerekçesi. Bu kovanı zaten zayıf bir bölme yaptım. Bunun hızlı bir şekilde gelişmesini istiyorum. Hızlı bir şekilde gelişmesini isterken buna anarı yaptırmam bana bir aylık zaman kaybettirir. Ve üretim sezonu içerisinde bu bir aylık zamanı kaybetmek istemem. Ama siz şayet bu elinizdeki arıyı çok beğeniyorsunuz. Bu arının ırkından bir arı oluşturmak istiyorsanız, gene bu gibi küçük bölmeler yapıp, bunlara ana arı yaptırarak, burada ana arı yaptırarak, yeni ana arının buradan kendi ana arısını yapmasını ve bu ırkın benzerinin üretilmesini isteyebilirsiniz. O zaman buna ana arı koymayacaksınız. Bu aldığınız çerçevelerden bir tanesi, Pupalı ve yumurtalı olacak. Yumurtalı olursa kendini ana memesi yapabilecek. Böylece ana memesi hazırlayacak burada. Ve buradan yeni analar çıkacak. Ana memeli koymanız için bir kovanda ana memesi yaptırmanız lazım. Onu söyleyeceğim şimdi. Şimdi şu kovanda ne yapacağımızı söyleyeyim. Şimdi bu kovanda bu larva bakın. Şu düzende bıraktığımız zaman şu larva, şu larva, şu yumurta, bu pupa. Bu larvayı da içeriye alacağız. Dışta kalmasın. Eğer başka bir kovanda fazla polenli ballı çerçevelerimiz varsa. Hani aşırı besleme yaptık. Dedim ya fazla polenli ballı çerçeve var bir yerde, o ne güzel getir buraya hemen koyalım. Bundan çünkü bir tane aldık ya. Buna koyuyoruz. Neden? Bundaki ballı çerçevenin üstünde arılar vardı. Onun için oraya aldık zaten onu. Onun için diğer aramızdan aldığımız çerçeveyi buna koyuyoruz. Ama ballı polenli çerçeveniz yok. O zaman buraya şişik çerçeve koyuyoruz. Şişik çerçeveniz de yok. Sıfır çerçeve koyuyoruz. Ve o sıfır çerçeveyi hızlı bir şekilde şişirip kullanabileceği gibi bol miktarda besleme yapıyoruz ki bunu hızlı bir şekilde kullansın. Bizim aldığımız kadronun açığını kapatmaya çalışıyoruz. Bunu. Gene bu yavruları hızlı bir şekilde beslettiriyoruz. Ve bu aldığımız kadronun yerini kapatabilecek bir beslemeye tabi tutarak hızlı bir şekilde bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Gene bu arı sezonu yakalıyor ve bal akımına giriyor. Bu bir. iki bal akımından sonra çıktınız dediniz ki benim arımda bol miktar, mesela biz bunu dedim ya birkaç sene bal verimi bakımından çok iyi seneler geçirmedik. Ama ne yaptık? Arımıza bakımımızı yapmışız, beslememizi yapmışız, arılarımız güçlü. dedi ki bu sene bal alamayacağız. Bütün aralarımızı ikiye böldük. Bal akımına gidiyoruz. Bazı aralarımızı üçe bile böldük yani. Arı olarak elimizdeki sermayeyi katladık. Arı artışı yaparak kazanç sağlamaya çalıştık. Bal akımından çıktınız. Bal alamıyorsunuz ama kovanın içerisinde sekiz çerçeve yavru var. Polenli çerçeveler var. O arıları hemen ikiye bölüyoruz. Eşit olarak ikiye bölüyoruz. Ana olmayan tarafa ana arı koyuyoruz ve o ana arıyı kabul ettikten sonra o koloni de sağlıklı bir koloni haline geliyor. Bu da bu kadar basit. Bölmede temin söylediğim gibi iki alternatifiniz var. Bir bölüp aynı yerde bırakmanız, bölüp başka bir yere götürmeniz. Bu da tamamen hani sizin yöntem olarak karar vereceğiniz bir şey. Hangi durumlarda mesela buna... Daha çok önem veririz. Mesela arılık çok karışık. Yani yağma var. Çok rahat çalışamıyoruz ama arı bölüp çoğaltmak istiyoruz. Yani dışarıdan bal akımı gelmiyor. Arılar birbirini zorluyor. Ama bizim arılarımız da güçlü. Bir grup arılarımızı bölmek istiyoruz. Bunda çok seri çalışmamız için pratik bir yöntem. Kovanımız burada. Boş kovanı hemen yanına hazırlıyoruz. Bu kovanın içerisindeki çerçevelerde ne varmış ne yokmuş çok iyi incelemiyoruz. Sadece çerçevelere bakıyoruz. Yavru yavru ballı çerçeve buraya koyduk. İki kovana da muhakkak yumurtalı çerçeve bırakıyoruz. Bu kovanda da yumurtalı çerçeve oluyor. Bu kovanda da yumurtalı çerçeve oluyor. Eşit iki arı grubu halinde böldük bunları. Sıkıştırıyoruz. Bunların ağzını kapatıyoruz. Başka bir aralığa götürüyoruz. Çünkü tarlacılar öbür tarafa dönecek ya döndüğü zaman bu zayıf arı olarak kalacak. Yağmalanmasın diye başka bir yere götürüyoruz. Aradan üç gün geçtikten sonra ikisini de kontrol ediyoruz. Hangisi ana memesi yaptıysa onda ana arı yok. Hangisi ana memesi yaptı bu ana memesi yaptı. Buna hazır ana memeleri bozuyoruz hazır ana koyuyoruz. Bu ana memesi yaptı. Bunda memeleri bozuyoruz. Hazırlana koyuyoruz. 3 gün sonra. Bu da gene basit bir şey. Yani bu bölmede ana görmeniz ve hangi tarafta kaldığına emin olmanız lazım. Ana görmediyseniz bu bölmeyi yaparken, ana bulamadınız. O zaman ikisine gene yumurtalı çerçeve bırakıyorsunuz. 3 gün sonra kontrol ediyorsunuz. Hangisi ana memesi yaptıysa 10 ağın ağrı koyuyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Bunda ama arılıkta çok sakin değil. Yağmalanacağına tereddüt etmiyorsunuz. Aynı arılıkta da koyabilirsiniz bunu. Yani iki eşit böldünüz. Aynı arılıkta da bırakırsınız. Sadece götürdüğümüz arıların uçuş deliklerini çok açık bırakmayız. Daraltırız. Kendilerini koruyacak formda bırakmaya çalışırız. Böyle de bir tedbir alırız. Şimdi sizin söylediğinize geleyim. Birincisi şunla karşılaşırsınız. Hani oğulun dün engellenmesine yönelik, memelerin bozulması, kuluç alanının açılmasının gerektiğini söyledim ya. Yapıyorsunuz ama bir hafta sonra gene anamemesi yapıyor. Yapıyorsunuz bir hafta sonra gene anamemesi yapıyor. İşte burada iki durum söz konusu. Ya arı genetik olarak gerçekten oğul vermeye çok meilli yani siz bunu karşılayamıyorsunuz. Ya da yeterli kuluçka alanı açamıyorsunuz zaten. Yani bunu illa başaracaksınız diye bir garanti yok. Başaramıyor da olabilirsiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Kovanı kontrol ettiğiniz ana memeleri var. Ama kovanda bir ana arı da var. Ve dediniz ki ya ben bu aranın ol vermesini engelleyemiyorum. En azından kontrolüm altında bölmeler alayım. Bu kovandaki kovandaki yumurtalı çerçeve şey e, ana memesi olan çerçeveleri alıp bir bölme olarak bir kovana koyup taşıyıp başka bir tezgah koyduğunuz zaman bu kovandaki tarlacılar uçacak eski yerine gidecek. Burada kaç tane ana memesi var? 30-40 tane de olabilir, 2-3 tane de olabilir. 40 tane de olsa buradaki tarlacılar oraya döndüğü için Çıkan ana arı oğul veremeyecek, dövüşecek ve bir tane ana arı kalacak. O da çiftleşme ucuşuna gidip gelip yumurta atacak. Bunun arı oluşumunu sağladınız mı? Koloni oluşumunu. Tamam bu tamam. Bu tarafta da ana memelerini aldınız kaldırdınız. Bir iki tane kaldı onları da bozdunuz. gene arıyı sıkıştırıp iki çerçeve koyup sağlı sollu. Ballı polenli çerçevesini koyup besleme yaptınız ve ana araya kalanı açtınız. Bu bölmeden sonra artık bunun yine oğul vermemesi lazım. Gene veriyorsa o ana değiştirin artık. Yani gene veriyorsa, oğul yapmaya yöneliyorsa ana değiştir. Bu basit birinci yöntemi. Genelde ilkbahar döneminde değiştiririz. Ama mecbur kalırsak bal hasatından sonra erken dönemde değiştirmeye çalışırız. Sonbahar döneminde çok mecbur kalırsak değiştiririz. Yani arının da en kaliteli üretim dönemi ilkbahar dönemidir. Yani ilkbahar ve bal akım dönemidir. Ondan sonraki dönem artık kalite oranı azalmaya başlar. Ondan sonra artık mecburiyet doğrultusunda değiştiririz. Biz şöyle değişiriz. Yani dedim ya hani yüksek bir bal verimi geçirmediniz ama arıyı bölüyorsunuz. E şimdi zaten sezon iyi geçmedi. Sezon iyi geçmediği için hem arıyı böleceğim, bir de ona ana arı yaptırmaya çalışırsam, bana ciddi bir zaman kaybı olacak. Orada mecburiyetten dolayı ana arı kullanırım. Yani sonbahar döneminde. Zaman kazanmak için. Ha, kendi ana arı yapmıyor mu? Yapıyor. Evet, yaptıran arıcılarımız var. Ama genel itibariyle, yani yaptırmaya çalışmanızın karlılığı benim hesabıma göre karlı değil. Yani bir ana arı 50 lira bile olsa bir kovan için 50 liralık ana arıyı kendi yapmasına bırakmam bana zaman kaybı olarak geliyor. Ve mesai yapmanız gerekiyor. Yani ana arı yaptırdığınız arıyı en az en kötü ihtimalle haftada bir kontrol etmeniz lazım. Rahat bir şekilde kontrol edemiyorsanız o da çok cazip değil. Şimdi bununla ilgili diğer bir yöntemi söylüyorum. Ya bu ana memelerini yaptı ama benim de hoşuma giden bir arı. Bu ana memelerini yapmışken bundan diyorum ki ben birkaç tane de ana arı üretebileyim. <gülüyor> Burada bölmeler alıyorum bundan ama alabildiğim kadar iki çerçevelik üç tane dört tane bölme almaya çalışıyorum. Yani bir tane arı yapmayıp birkaç tane oğul arı yapıyorum. Ve bunları da birbirinden uzak değil, yakın koyuyorum. Yani bir tezgaha dört tane bölme arı koyuyorum ve ana memeleri bundan alınarak koyuyorum. <gülüyor> Bunun gerekçesi şu, dört tane ana arı yaptırmış olacağım. Yani yirmi tane ana memesini bir kovana koymamış olacağım. Dört tane, beş tane ana arı yaptırmış olacağım. Soğuk olsa çay iyi ya. iyi <gülüyor> ya. Dört tane, beş tane anar yaptırmış olacağım. Bu ana tutacağı kesin değil. Arada üç tanesi tuttu, iki tanesi tutmadı. O iki tanesini diğer üç tanesine dağıtacağım. Yani ikişer çerçeve olmayacaklar, üçer çerçeve olacaklar. Veya bir tanesi tuttu, öbürküler tutmadı. Üçün ikisini buna katacağım. Öbür ikisini de öbür taraftaki başka arıya katacağım. Yani arı olarak faydalanacağım diğerlerine. Ve elimde evet yetiştirdiğim ana arı olacak ve daha güçlü olacak. Dört tane beş tane yaptım hepsi tuttu. Ana arı lazım oldu. Bir tanesinin ana arısını alacağım kutuya koyacağım. Kullanacağım. Kullandıktan sonra diğerini ona katacağım yine. Yani iki çerçeve arıydı. iki çerçevede diğerini kattım dört çerçeve yıkları oldu. Bu tamamen sizin hayal gücünüzle alakalı ee, doğru karar vermenizle alakalı bir şey. Biraz deneme yanılma yaparak öğreneceğiz yani. Ya benim söylediklerim kafanıza yatmıyorsa farklı evet. yöntemleri evet. deneyeceksiniz. Yaptıkça evet. tabi Tabii tabii bakın şimdi bölmeyi evet. deneyeceksiniz evet. bir. Şimdi ben dedim ya daha önceden aralıkları çok gezerdim. Yani 2004'ten beri kurs veriyoruz. <gülüyor> i̇şte özel idareye bağlı olarak danışmanlık hizmeti verdim. Arı Yetiştiricileri Birliği'ne bağlı olarak danışmanlık hizmeti verdim. Elden geldiği kadar çok aralıkları gezmeye çalışıyordum. Yani birisi telefonu, benim 10 tane arım var ya ben bölmeyi bilmiyorum dediğim zaman gidiyordum. Gidiyordum ama şöyle bir kriterim vardı. Ben sadece 2 tane arı da bölmeyi gösteririm sana. Gerisine karışmam. Ya sen işte elini sürmüşken hepsini bölüver. <gülüyor> Katiyen öğrenmiyor abi. Her seferinde telefon edip sizi çağırıyor insan. Ben 2 tane bölerim, anlatırım. Ondan sonra sen öğrendin öğrendin. Öğrenmediysen zaten zor yolla öğrenirsin. Yoksa hep bir arı bölen var ya. Muhakkak çağrılıp o bölsün. O zaman da alışamıyorsunuz zaten. Bir göz alışkanlığınız olması lazım. Arı baktığınız zaman göz alışkanlığınız olacak dedim ya. Yani kovanın durumunu baktığınız zaman anlayacak duruma geleceksiniz zaten. Böldüğünüz zaman şu kanata geleceksiniz. Ya bu arı bu kovana yeter. İlk bölmeleri yapıyorken... Yani... İlk bölmeleri yapıyorken değil miyim? Biz babamla bölme yapıyorken mesela hani böldüğümüz arıyı daha bir ihtimam gösteri Böyle kalabalık genç kadro uçacak yatarlacısı Kadrosu genç olsun. Hani onun bir çerçevesi iki çerçevesi zaten uçacak. Gerideki arı bakamayacak bir yarı kalmasın diye böyle onu biraz şey bolcana bölerdik. Şimdi bir abimizin arısı vardı. Dedi ki ya siz de gelin de dedi bir elden çıkartalım arıyı dedi. 20 tane 30 tane. Babam da tamam dedi, geliriz biz dedi. Arılık böyle iki setli. O bize kovan taşıdı, babam bir taraftan böldü, ben bir taraftan böldüm. Şimdi ilk baş biz şöyle anladık babamla. Bölcek böldüğü arıyı arılıkta diğer tezgah koyacak. Biz sağ baştan başladık bölmeye. Hani oraya koyacaklar, hep kalabalık kalabalık arılar böldük. Ondan sonra bir baktık ki bu arıları başka bir yere götürüyor. Ne yapıyorsun dedik abi sen? Kamiye dedi, ya ben dedi, öbür aralığa götüreceğim dedi. İyi dedik bari gölgede tut hani bu aralar pişer. Küçücük kovanlara arı bölüyoruz tıkış tıkış. Tamam dedi, ben ayarlarım şimdi hemen dedi. Gölgeye çekti arabayı, onlar bekledi. Biz böldük, o götürdü. Aradan işte 15 gün falan geçti. Ya dedi bana dedi, nasıl arı böldünüz dedi. Ben o böldüklerinizi bir daha böldüm dedi. <gülüyor> arı dedi. Şimdi 5 çerçeve arı bölüyorsunuz. İçerideki yavru da çıkıyor. 4'er çerçeve, 3'er çerçeve yavru koymuşsunuz. Arı oluyor 8-9 çerçeve. Bakmış arı bir coşunca içeride konulan ana arılar da komple yumurta atınca, 7 çerçeve falan yumurta atınca bakmış ki bu arılar ooo ben bunları bir daha bölüyorum. Bunlardan bir daha bölmeler yapmış. İyi dedik hiç olmazsa. 3 kata arı yaptı adam yani o sene. Şimdi e, yani burada Kendiniz farklı yöntemler tasarlayabilirsiniz kafanızda. Hep ana mantık dediğim gibi yani pupalığı çıkacak, kadro artacak. Genç yavru koyduğunuz zaman onlar sürekli beslenmesi gerekecek. Yumurta koyduğunuz zaman bunun daha uzun süre sonra kuluçkadan çıkışı olacak. Hep bunları kafanızda tasarlamanız lazım. O kovanda genç kadro oluşsun diyoruz. Niye? Çünkü yeni bir anağrı koyacağız. O koyduğumuz anarı bol miktarda arı sütüyle beslensin. O bol miktarda yumurta atsın. Ve biz o kovana baktığımız zaman, yani ben bir kovana yeni anarı kullandıysam, ben buna bir hafta sonra baktığım zaman o anağrının böyle şakır şakır yumurta attığını görmem lazım ki, evet sağlıklı düzgün bir atmış koymuşum diye kanaat getirmem lazım. Eğer bir problem görüyorsam onu haftasında değiştirmem lazım. Kadro güzel. Genç kadro koymuşuz. Arı gayet sağlıklı. Dört çerçeve silme arı var. Anarı gidiyor öbek öbek yumurta atıyor. Yeni anarı. Hiç önemli değil. Hemen o anarı değiştirilecek. Yani yolda bir kimyasala maruz kalmış olabilir. Soğuk sıcak etkisine maruz kalmış olabilir. Kovanın içerisinde koyduğumuz arılar ona karşı bir tepki göstermiş olabilir. Ondan dolayı etkilenmiş olabilir. Biz kutuya koyarken, kutudan çıkartırken zedelemiş olabiliriz. Genetik bir rahatsızlığı olabilir. Bir sürü alternatif var bakın. Bizim için ispat metodu düzgün yumurta atması. Şu bazen şey oluyor işte. Ya 15 tane anaar aldım biri tutmadı. Ya hepsi döşsüzdü mesela. Böyle bir şey söylüyordu. Ya imkanı yok. Yani 15 tane birden alıp 15'inin birden problem çıkması çok zor bir ihtimal yani. Kesin yapılan bir yanlış var. 3 tane ara aldım diyor adam. Kovana koydum. Kovanın içerisinde kutudan çıkmadan öldüler. Diyorum ki olmaz abi. Kesinlikle bir şey var. Ya diyor yok diyor. Götürdüm kullandım. Kesinlikle ya güneşe bırakmışsındır ya koyarken kovanın üstüne bırakmışsındır ya yok yok diyor biraz daha zorlayınca ya arabada biraz kaldılar güneşte ama 10 dakika ya senin için 10 dakika çok kısa bir süre ama o arı için 10 dakika o güneş 70 derece sıcak yaptığı vakit 10 dakikada bitti o arı kurur kitin tabakasıyla kaplı kutunun içinde suyu nereden alacak kovanın içerisine koydun. Çok güneş var gittin öğle saatinde koydun. Kovanın zaten tepesine güneş vuruyor. Kovanın içerisindeki arılar zaten yavru alanını terk etmiş. Kovanın çeperlerine doğru yayılmışlar. Alttan serin havadan faydalanıp yukarıya doğru serin hava vermeye çalışıyorlar. Kendileri dışarıdan gelen suyu alıyorlar, kullanıyorlar, yavrulara veriyorlar. Sen de çıtaların üstüne sadece kutuyla ana arıyı bıraktın. Kim su verecek buna? Akşam 3 saatleri, serinlik saatleri gelene kadar 2-3 saat kapağa uğran sıcaklığın hepsini çekti mi çektim Çekti. Belki ölmedi. Arılar farkına vardılar. Ana arıyı çıkarttılar ama ana arı sıcağı yedi bir kere. Yumurta atmayabilir. Başka sıkıntı olabilir. Yani o bir kere o iklimsel sertliği yaşadı yani. O sıcağın etkisini yedi. Şimdi bunu dışarıdan bilip tespit etme şansınız yok. Sizin için sadece belirtisi yumurta atmaması veya düzgün yumurta atmaması. Düzelebilir de bakın. Ama düzelmeyebilir de. Benim için o bir haftalık bir süreci var. Bir haftalık süreçte baktım kovanda yumurta atmıyor. Beklerim işaretlerim kovanı bir hafta sonra bakalım. Gene yumurta atmıyor o anarı gider. Çünkü o bir hafta daha beklemem yani. Niye bekleyeyim ki? Çünkü ekonomik olarak da değerlendirirseniz bu kovanda bir haftada yumurta atıyorsa bu anağrı bana verim olarak yavru yapacak. Verim yapmıyorsa zaten ben bir çerçeve arıyı zaten 30 liraya alıyorum. Ya yani Bir çerçeve arıyı kaybetmem 30 lira kaybetmem demektir. İki çerçeve arıyı kaybetmem 60 lira kaybetmem demektir. Ya yani ekonomik olarak değerlendiriyoruz. Ama bir anağrının zaten değeri misal verilmiş işte 50 lira ortalama 40 lira, 30 lira neyse. Ona ekonomik olarak alıp koymam benim için zaten o kovanda getiri sağlıyor. Bir haftada zaten olması gerekenden fazla yavru bırakacak. Yani bir haftada iki çerçeve, üç çerçeve yavru attığı zaman 20 gün sonra o ekonomik değer olarak zaten kurtaracak kendisini. Kıyaslamaların yani sizin ama sizin için hani o arının 20 çerçeve yavru atması bile ekonomik olarak bir getiri sağlamıyorsa ya ben hobi amaçlı yapıyorum. Benim için parasal değeri önemli değil. İstiyorsa bir ay yumurta atmasın diyorsanız beklersiniz. Bu sizin karar vereceğiniz bir şey. Ama ben şunu düşünürüm hep. Hani ben çok arıdan kar edeyim diye uğraşan bir arıcı değilim ama arının başına da giderken masraf yapıyorum yani. Zamanımdan harcıyorum. Arabamdan harcıyorum. O çerçeveyi çıkarttığım zaman en azından bunun karşılığı olarak şöyle bir şakır şakır yumurta görmek isterim kovanda. Onun için hani verimsizliğine kanaat getirdiğim kovanda anarı tutmam. Gene şimdi üniversitedeyken işte gidiyorum geliyorum aralara bakıyorum. Seçerken kovanları bir tane anarı denk geldi. Böyle uzun. Kocaman bir ana arı böyle geziniyor. 5 çerçeve arı. O zaman da kayıt da tutuyorum işte. İşaret dedim 5 çerçeveli karı. İşte 3 çerçeve yavru var. Yavrulara baktım ama yavrular böyle çok düzenli değil. Ama ana arıyı da kırayamadım yani. Kocaman bir ana arı. Ya dedim herhalde dedim bu daha sonradan belki açılır. Hani en kötü ihtimalle bala girmez de. Bala kadar bir 10 çerçeve olur. Ben bundan bir dedim bölme alırım. Hiç olmazsa arı olarak kâr edelim. Dursun dedim yani. Çok hoş görünümlü bir ana arı. Bıraktım geçtim kovanları. Yani o sadece kendini geliştirecek ya. Kekinini koydum, çerçevesini koydum bıraktım. Bakıyorum bir çerçeve daha sallıyorum. Bakmıyorum ne kadar geliştiğine veya ne kadar düzenli yavru attığına. Geçiyorum ondan sonra bal öbürkilere katları koyduk. İşte bala çalıştıra balları hasat ettik. Geldik bölme işlemine. Neredeyse iki aylık süre geçti. Ya şu kovan dedim bölünecekti. Bunu bari dedim. Hani baldan hemen sonra böleyim dedim. İşaretledim kovana. Açtım. Beş çerçeve. Hemen ana arı nerede? <gülüyor> nerede ana arı? <gülüyor> ya şimdi bakın. O ana arının ebadının çok iri olması, çok renginin hoş olması, yani renk olarak gözükmesi bir kriter değil. Yumurtanın düzgün gözükmesi bir kriter düzenli yumurta olması için olması varsa sizin için o anarı verimli. Çoğunlukla insanlar işte anağı seçerken kutuyu alıyorlar, bakıyorlar. Bu küçük şöyle iri bir anarı olsun. Ya yani insan da var iri yarı akşama kadar yatıyor. Adam var ufak tefek akşama kadar 40 tane iş yapıyor yani. Bu önemli bir kriter değil. Verimliliği gösteren bir kriter değil. Çiftleşmenin belirli verimliliğini gösteren şey de Ana arının irileşmesi değil. Ana arı çiftleşmiş zannedersiniz. 20 gün hiç yumurta atmaz. 20 gün sonra daha erken bazen arılar tarafından zorlanır yumurta üretmeye başlar. Ana arı kocaman olur ama attığı bütün yumurtalar dövsüzdür. Yani irilik arının çiftleşme uçuşundan geldiğinin bir kriteri değil. Anlayamazsınız. Sizin için görsel olarak tek belirti kovanın içerisinde düzenli yumurta atılması arkadaşlar. Hepimiz için yani. Ben de bir ana canlı halindeyken bakıp aa bu çok harika yumurta atacak diyemem ki. Oluyor bazen yani. Aa, bu ne kadar küçük ana arıymış diyorsunuz. Kovana koyuyorsunuz bir yumurta atıyor. Şakır şakır. Ve yumurta attıkça da irileşiyor. Arılar tarafından daha çok besleniyor. Beslendikçe irileşiyor. Yani küçücük gördüğünüz ana arının çok verimli olduğunu görüyorsunuz. Bu kriterleri göz ardı etmeyin. Önemli olan Çalışma düzeni, verimliliği ve istediğiniz, sizin koşullarınıza göre istediğiniz şekilde gelişim sağlayabildiğiniz arı, ırkı önemli olan sizin için en iyi ırk. Evet. Hemen ırkla ilgili de çok kısa 10 dakika söyleyeyim. Onu da söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar çeşit çeşit ırklar var kullanılan fakat genel itibariyle sizin işinize yarayacak şekilde söylemek için iki gruba ayırıyoruz. Bakın sıcak iklim araları soğuk iklim araları.